2 Ağustos, 8 Ağustos değerli Başak burçları nasılsınız bakayım? Yükselen var, burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. E Akkayyofşıl Instagram sayfam günlük yorumlarımı da takip edebilirsiniz. Değer Başak Burçları, bu hafta cesaretiniz, performans performansınız muhteşem olacak, takdir edileceksiniz. E, kişiler çaba kişisel çabalarınızın muradını alacak olarak motivasyonunuzu mümkün olduğu kadar daha çok arttırın. Hak ettiğiniz değer noktanız size gerçekten anı yakalamanızı ve işinizle alakalı görünmediğiniz noktaları, görülmedim, ben bu kadar emek veriyorum, görülmüyorum dediğimiz noktaların ödüllendirme evresine giriş sağlayacaksınız ve gerçekten de alkış toplayacaksınız. Ben de sizi alkışlıyorum. Yeni işiniz, yeni kapınız hayırlı olsun. Yetkiniz hayırlı olsun. Uzun süredir işsizseniz bile iş kapınız hayırlı olsun. Güzellikler olsun diyorum. Yalnız sizden bileceğim bu hafta mümkün olduğu kadar fakir birine bir sadaka verin. Çünkü şanslı bir haftanız göze gelmenizi istemiyorum. Ve... E farkında olmayarak çok fazla nazara gelip enerjiniz çekiliyor. Birden kendi kabuğunuza çekilip kendinizi yanlış ifade ediyorsunuz. Bu kadar kontrollü olup yanlış ifade etmek sizi huzursuzdan huzursuz ediyor. O yüzden bir sadaka, bir hayır yapmanız sizin için hayırlı. Hayır. Aileyle alakalı iş yapıyorsanız ve uzun süredir ailenizle ilgili ya, e, işinizi büyütmek istiyorsanız çok güzel teklifler, fırsatlar hatta markanız ya da işinizi büyütüp markalaşma sisteminiz olacak. Bu da sizin hani kanatlarınızı kaldıracak ve uç şu çevresine geçiş yapacaksınız. Çok daha güzel projelerde yer alacaksınız. Sizi mutlu edecek enerjiler, size keyif verecek. Ne yapıyoruz? Enerjimizi bu noktada kitliyoruz. Çünkü güzel bir enerji var. Aile içerisinde özellikle kadınlarla alakalı sorunlarınız varsa bunlar çözümlenme evresi söz konusu olacak ve sizden bazı güvendiğiniz ve inandığınız bir bayan dostunuz sizden özür dileyecek ve adım attığı için de siz de affedeceksiniz ama her zaman ona karşı şüpheniz olacak. Yani Böyle bir kenarda bir çizik anahtarınız hazır ama o şüpheyi her zaman içinizde tutun. Çünkü aynı başa döneceksiniz ve yine siz kazıklanacaksınız. Hazırlıklı olun Başak burçlarım Özellikle devlet değil de büyük kurumsal banka, finans ya da iletişim. E, e, Ekonomi alanında çalışıyorsanız farklı işler gelecek ve bazı teklifleri değerlendirdiğinizde farklı şehir ya da farklı ülkelerle ilgili gelecek teklifler size ekstra kazançlar. Gücünüzü daha toparlamanıza yardımcı. Hatta diyeceksiniz ki beni kim görmüş ki ben asabit unutuldum. Yok çok güzel bir enerji. Bunu toparlayın. Kazançla birlikte ismimiz de onura olacak. Ya yani Kazancı geride tutuyorum. Hatta... Onuru olmak sizin yapıcı yönünüz, sizin hayatınızdaki gücünüzü oluşturmak istediğiniz alanları en iyi şekilde rahat erdireceksiniz. Bence ee, ne diyeyim, hayrını yap ki nazara gelme. İlişki konusunda şu anki ilişkinizle ilgili kafanız devamlı sorgu soruyor. Ee, beni seviyor mu bana değeri ne ailesiyle tanışacak mıyım bu ilişkinin sonu ne olacak böyle konuşmalar ön planda siz ilk önce bu ilişkinin doğru ve yapıcı olduğunu görün güçlü karşımızdaki insan size sahiplenmek ve bütünleşmek istiyor ama sizin ona karşı hep geçmişte yaşadığımız bazı duygusal travmalarınızdan dolayı hep böyle bir önüne set koyuyorsunuz set koymayı bırak akışına bırak ve ilişkiyi yaşa çünkü ilişki güzel gidiyor hatta aileler içerisinde bu ile ilgili destek diyenler de var. Lütfen sen bu ilişkiye sahip çıkmanı istiyorum değerli Başak Kuşlar. Evli olanlar için dedikoduya maruz kalacaksınız ve ilişkiniz yıpranacak. Yani görümceniz, eltiniz, kaynananız, kayınçonuz böyle bir gereksiz bir laf sokacak. İlişki böyle bir çıkmaza girecek. O yüzden kiminle değil siz karşınızdaki insana inanın. Karşınızdaki insan çok doğru söylüyor. Ama sizin o şüpheci o böyle detaycı yönünüz var ya ilişkiyi yıpratmanıza sebep olacak. Lütfen gereksiz insanların dedikodunuzuna maruz kalmayın. Aşksız olan başaklar size güzel bir aşk başlamış gibi eliniz güzel bir enerjiye tutacak hatta çok uzun süredir kalbime heyecanlanmıyor ben sevginin ne olduğunu unuttum diyen başak burçlarına güzel bir aşk ve eliniz ona o kadar güzel sarılacak hatta evlilik teklifi altı içerisinde de alabilirsin. Bu ara böyle e, e, sanatsal meraklarınız olabilir. Hatta çocuklarınız ya da çok kardeşlerinizde böyle sanat yetenekleri varsa lütfen bu çocuklarınız ya da kardeşlerinizin altyapısı için bunu güçlendirin. Ailenizden bir marka isim çıkacak. Lütfen sanata merak olan e, desteklenmeli ve bu desteklenme hem sizin ailenizin soyadına hem de Parasal anlamda çok büyük başarılar elde edeceğini söyleyebilirim değerli başak burcu Sizin annede sağlık problemi olabilir. Böyle mide, asit bu taraflarla ilgili. Sizin de son zamanlarda e, baş ağrılarınız, boyun fıtıklarınız sizin başınıza ağrıtıyor olabilir. Bir de bu ara kontrol, e, sağlık kontrolleriniz eksik bunu yapmanızı istiyorum. Araç hayaliyle yanan ve ben araç istiyorum diyen... Başak Burçları'nda sürpriz destekle ara çevreniz var. Yurt dışı ile ilgili planları olan ve tatile gitmek isteyen Başaklar bu ara denizden ayağınızı çıkartmayacaksınız. Deniz nereye siz oraya modunda olacaksınız. Şimdiden güzel bir tatil olsun. Tadını çıkartın istiyorum. Bir de sizin birine ödemeniz gereken ya da verginiz ya da borcunuz varsa bu biraz sıkıntı yaratabilir. İlk önce bir E-Devlet'ten borcumuzu harcımızı öğrenelim. Öyle yola çıkalım. Ee, sonra da arabamız bağlansın istemiyorum. Yani bir de uzun süredir gitmek istediğiniz bir baba kabri olabilir. Ya da dayı ya da amca kabri, kabri olabilir. Ya da yakın bir dostunuzun kabri olabilir. Bir ziyaret edin. Bu da size iyi geleceğini uyar, uyarıyorum. Değerli Başak Burçları. Sevgiyle kalın, umutla kalın.